Elimizde 43.249 sayısı var. Buradaki iki tane 4 rakamının gerçekte neyi temsil ettiğini bir düşünün. Soldaki 4, dört, sağdaki 4'ten kaç fazla? İsterseniz videoyu duraklatıp bir düşünün. Her basamağın temsil ettiği değerlere bakalım. 9 birler basamağında olduğuna göre 9 tane 1'i temsil ediyor. Sağdaki 4 onlar basamağında yani 4 tane 10'u temsil ediyor veya 4 çarpı 10'u yani 40'ı. Bu 2 yüzler basamağında olduğu için 2 tane yüzü yani iki yüzü temsil ediyor. 3 binler basamağında. O halde 3 tane 1000 demek bu. Soldaki 4 ise on binler basamağında yer alıyor. On binler basamağında. O halde bu da, 4 çarpı 10.000, yani 40.000 demek. Şimdi buradaki değerle buradaki değeri karşılaştıralım. 40.000 ile 40 arasındaki fark nedir? 40.000'de 4 tane sıfır varken, 40'da sadece 1 tane sıfır var. Yani, 40'tan 40.000'e geçmek için, 3 tane daha sıfır eklememiz lazım. Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz. 3 tane sıfır eklemek için, 1000 ile çarpmamız yeterli. Yani 40.000, 1000 çarpı 40'a eşit. Veya şöyle de diyebiliriz. Soldaki 4, yani mavi çember içine aldığım 4, sarı çember içindeki 4'ün 1000 katını temsil ediyor. Şöyle de düşünebiliriz. Bir soldaki basamağa geçtiğimiz zaman, ki burada da görüyorsunuz, onlar, yüzler, binler, on binler. Basamak değeri her defasında 10 katına çıkıyor. Yani bu 4'ten bu 4'e geçerken, çarpı 10, çarpı 10, çarpı 10. Basamak değeri her defasında 10'la çarpılıyor. O yüzden bu basamaktan bu basamağa geçerken sayı değerlerinin aynı olmasına rağmen bu rakamı 3 kez 10'la çarpıyoruz. O da 1000'le çarpmak demek. Yani bu sayı neyi temsil ediyor olsun? 1000 katı bunun temsil ettiği sayıyı veriyor.